Evet, bir oran problemiyle başlayalım. Daha sonra daha zor problemlerle de uğraşırız. Şimdi, 13 bölü 6, 13 bölü 6 eşittir, 5 bölü x oranına sahibiz. Şimdi, payda da x olmasını istemiyorum. O yüzden, denklemin her iki tarafında da hemen x ile çarpalım. Sağ tarafta x'ler sadeleşir. Sonuç olarak 13 bölü 6 x eşittir 5 denklemini elde ettik. Şimdi denklemde x'i bulmak için ne yapalım? Denklemin iki tarafını da 13 bölü 6'nın tersi olan 6 bölü 13 ile çarpalım. Sağ tarafta o zaman x yalnız kalacak. Şimdi x eşittir 5 çarpı 6 yani 30 bölü 13 denklemini elde ettik. Bu aşamada kullanılan yöntemlerden biri de çapraz çarpımdır, çapraz çarpım. Böyle bir orana baktığınızda sağ taraftaki pay çarpı sol taraftaki payda eşittir sol taraftaki pay çarpı sağ taraftaki payda. Evet karışık mı oldu? Bir daha Orijinal denklem şimdi neydi? 13 bölü 6 eşittir 5 bölü x. Bazen ikinci aşamada direkt 13 çarpı x eşittir 5 çarpı 6 yazıldığını görebilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Eğer denklemin şimdi iki tarafında 6 ve x ile çarparsam ne olur? Yani denklemin iki tarafının paydalarının çarpımı ile denklemi çarparsam ne olur? Denklemin sol tarafında 6 ile paydadaki 6 sadeleşir. Sağ tarafta ise x ile paydadaki x sadeleşir. Ve elimizde 13 çarpı x eşittir 5 çarpı 6 denklemi kalır. Yani denklemi, denklemin iki tarafının da paydalarının çarpımı ile çarpıyoruz. Ve çapraz çarpımı yapmışız gibi görünüyor. 13 x eşittir 5 çarpı 6. Ve sonra iki tarafı da 13'e bölüyoruz. Bunun sonucunda da x eşittir 30 bölü 13 sonucunu çıkardık. Şimdi yeterince ısındığımıza göre gerçek kelime problemleriyle uğraşabiliriz. Sorumuz şahane. Kanada'nın en yüksek dağı Yukon. Yukon ya da nasıl okunuyorsa dağının yüksekliği Ben Nevis'in, Ben Nevis şimdi kim olduğunu onu da tanıtacağız. Ben Nevis'in 298 bölü 67 katı kadarmış. Şimdi Yukon yerine Yukon yerine y diyelim, Nevis yerine de n diyelim. y eşittir 298 bölü 67 çarpı n. Ben Nevis, bu arada, İskoçya'nın en yüksek tepesinin ismidir. Şimdi de geldik Albert Dağı'na. Rocky dağlarındaki en yüksek tepe de Albert Dağıdır ve Albert Dağı'nın yüksekliği ise Ben Nevis'in 220 bölü 67 katıdır. Albert Dağı için şimdi e kullanalım, e eşittir 220 bölü 67 çarpı n. Şimdi bu iki denklem bize çok şey anlatıyor. Albert Dunn'ın yüksekliği aynı zamanda Fransa'daki Mont Blanc, Mont Blanc, evet Fransızca telaffuzları çok severim. Mont Blanc'ın 44 bölü 48 katıdır. 44 bölü 48 katıymış. Yani Albert'in yüksekliği eşittir. Mont Blanc'ın, Mont Blanc'ın yüksekliğinin 44 bölü 48'ine eşitmiş. Şimdi Mont Blanc için de Blanc için de <gülüyor> b kullanalım. Şimdi soru bize Mont Blanc'ın Mont Blanc'ın yüksekliğinin 4800 metre olduğunda vermiş. Evet sonunda bir yükseklik çıktı. Yani b eşittir 4800. Ve soru bizden Yukon Dağı'nın yüksekliğini istiyor. Yani y'nin kaç olduğunu bulmalıyız. O zaman tersten gideceğiz ve değişkenlerimizin değerlerini hemen bulalım b eşittir 4800 ile başlayalım. Şimdi ne dedik? e eşittir 44 bölü 48 çarpı b. Yani 4800 metre. Eğer 4800'ü 48'e bölersek 100 çıkar. Yani Albert 44 çarpı 100 eşittir 40 düzeltiyorum. 4400 metre yüksekliğine 4400. Şimdi, bu bilgiyi kullanarak, bunu diğer denklemdeki e'nin yerine koyabiliriz. Albert Dunn'ın yüksekliği, yani 4400 metre eşittir 220 bölü 67 çarpı ben Nevis'in yüksekliği. Şimdi n'yi bulmak için iki tarafı da 67 bölü 200 ile çarparız. Bu 67 paydadaki 67 ile sadeleşir. Bu 220 de paydaki 220 ile sadeleşir. Ve elimizde 4400 bölü 220 den 20 kalır. Tarafları değiştireceğim şimdi. Ben Nevis'in yüksekliği eşittir 67 çarpı 20. Peki bu kaç eder? 1340 eder ama şimdilik bunu böyle bırakalım. 67 çarpı 20 olarak bırakalım. Ve şimdi bu 67 çarpı 20'yi ilk denklemdeki n'nin yerine koyalım. Sonuç olarak Yukon Dağı'nın yüksekliği ne demiştik? Yukon Dağı'nın yüksekliği eşittir 298 bölü 67 çarpı Ben Nevis'in yüksekliği n ne, neydi? 67 çarpı 20 idi. Buradaki 67'ler birbirlerini götürdüler, sadeleştiler. ve y eşittir 298 çarpı 20 çıktı. Bu ne eder? 298 çarpı 2, 596 eder. Bir sıfır daha eklersek 5960 metre. Soruyu çözdük. Hadi şimdi bir soru daha çözelim. Evet. Şimdi sorumuz şunu diyor. Büyük bir lisede her 3 öğrenciden ikisinin cep telefonu olduğu hesaplanmış ve her 5 öğrenciden birinin cep telefonu bir yıllık ya da daha yeniymiş. Vay be, evet teknolojiyi yakından takip ediyorlar bir de. Şimdi bununla ilgili düşünelim. X okuldaki bütün öğrenciler olsun. Ve okuldaki bütün öğrencileri de gösteriyoruz. X satır her 3 öğrenciden ikisinin cep telefonu vardır diyor. Bu durumda 2 bölü 3x'inin cep telefonu olduğunu söyleyebiliriz. Bu yeşil denklem bize bunu söylüyor çünkü. Bu mor denklemde, 1 bölü 5 xin 1 yıllık ya da daha yeni telefonu olduğunu söylüyor. Soru şimdi bize cep telefonu olan öğrenciler içinden, yani bu bizim paydamız olacak olan 2 bölü 3x, kaçının cep telefonunun 1 yıldan daha eski olduğunu soruyor. Yani, cep telefonu olan öğrenciler içinden kaçının cep telefonunun 1 yıldan daha eski olduğunu bilmek istiyoruz. Paydamız, cep telefonu olan bütün öğrencilerin sayısı olan 2 bölü 3x. Şimdi, cep telefonu olan bütün öğrencilerden, 1 yıllık ya da daha yeni cep telefonuna sahip olan öğrencileri çıkartalım. Yani, burada yazdığı gibi 2 bölü 3x eksi 1 bölü 5x. Bu denklemdeki cep telefonları 1 yıldan eski. Bu da cep telefonu olanların hepsi. E o zaman yeni cep telefonlarını hepsinden çıkarırız ve 1 yıldan eski cep telefonu olanları buluruz. Şimdi paydaları eşitlemek gerek. 2 bölü 3 x. Evet 5 le genişletelim. 10 bölü 15 x. 10 bölü 15 x elde ederiz. 1 bölü 5 x'i de 3 ile genişletirsek 3 bölü 15 x çıkar. 10 eksi 3 bölü 15 eşittir 7 bölü 15 x. Şimdi 1 yıldan daha eski cep telefonu olan öğrencilerin sayısı, bu durumda 7 bölü 15 x'tir. Bu, 1 yıldan eski cep telefonu olan öğrencilerin sayısı, bu değerse cep telefonu olan öğrencilerin oranı, evet x'ler sadeleşir, elimizde 7 bölü 15 çarpı, paydanın tersi olan 3 bölü 2 kaldı. Peki bu kaça eşittir? 3 ile 15 sadeleşir, sonuç 7 bölü 10. Cep telefonu olan her 10 öğrenciden 7'sinin cep telefonu 1 yıldan eskiymiş, yani 1 yaşından fazlaymış. İşlem tamamdır.